wait başladım? the red team. Şu karalayım. Daha mı bize bendeki? Yok kanka, ikinci silah ya. He. On, uzun çatışmada direkt ikinci silah geçip oynamak mantıklı. Ben şu mermilerimi de işti. Nerdesin lan? Vallahi Bergem'den kurban. Kanka ye, yelek ve çantaları almak çant alıyor Hop. Tam sıkamadım ha iyi iyi. Geleyim, geleyim, geleyim. Al alam ya, niye almıyordum? Hadi be, iyi de. Kankanı hani, dur Neyse. no scope'yun şey takılı. 4 takılı. Gemini açmıyorum. Tamam, dürbün açmıyorum ki no scope. Ben, sen dürbünü açtın mı sanıyorsun? 4x görünüyor kanka. Yok yani. mu? Ya, ne yapıyor açmıyorum, açmıyorum şu anda. Hop, dürbünü Ne yaptın? Yok ben şu 4x'larıma atayım üzerinde Dur bir saniye. Böyle oynayamam ben. Hayır, sol tuşa basıyorum. Sağ tuşa karda çok yavaş mermileştiriyor <gülüyor> <gülüyor> Alışamadım. Abi be. İyi de. Reloading. Neredesin kurban? Görmediğim her açıdan vuramam ki. Daha. İki tane kara almışsın hemen direğe ne yaptın <gülüyor> ha <gülüyor> var ya sen <gülüyor> Şu mermilerimi değiştireyim Baktım direkt hemen ikinci kara geçiyor benden mermide ikinci Seni taktıkları uygulayasın Ah ee gel, gel gel Tamam ikinci kadar. kara kullanmayacağım Söyle <gülüyor> tekrar Aynen kanka güzeldir değil ya geçene kadar zaten ölüyorum Kanka ben ilk defa bire bir ambar atıyorum mavi. Ben canım. de. Ben bir, bir ikinci atıyorum. Bir abim de teki tek tek atmıştım. Anam bunu yapıyor. Ah, devralayın mı? Malak kanka, karda tek atıyor da tek atıyor zaten ne bir şey yok. Yok yok. neredesin Kurban. Kanka ben de sana aynısını sen düşmedin ben sen kafa atıyorum. Aynen, yani sen gücü çalışırsın ben kafa çalışırım. Oy. Oy. Benden biraz erken davrandın Kanka sen hiç geleğini falan değiştirip 3 seviyeye yedek mu? Ay yelek sıfırı çok. yok. Al, al. Alıyorum arada bir alıyorum. Ben hiç almıyorum tamam abi. Tamam o zaman almayacağım bende. Tamam o zaman. Ulan sen nasıl kafadan vuruyorsun <gülüyor> öyle direk? <gülüyor> Sapık gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaz bir şeyler kanka, ya. Kanka ben böyle karda bire bir değilim ya böyle no scope. Ben de, defa de bir defa sende deliyom. Bir abimde demiştim bir de sende. Ulan ulan ulan ne yapıyorsun lan Olur, mermi lan? Ulan ben mermiyi kaçtım. Ulan ben mermi sıkamıyorum ya. Son mermi. Gitmeli. <gülüyor> ben senden de <gülüyor> değiştiriyorum. Vay vay. Dur kanka şuradan bir mermi alayım vurma mermi kalmadı. Bitirdi mi kargo saat 8deki Kanka 10 tane kalmıştı. He. Kanka ben şu dur 4'lük atayım mı tamam hadi gel lan bu, bu, bu iyiydi kanka. Ben yedini mi hasar benden? Yok yemedim. Nasıl ya? Yani assar efekti verdi ama. Ben, kanka o diptivedik ya. Hı, -hı. ondan olmamış olabilir. Mesela kanka sen bunu benden 3 öldürme önce ben sana kafa at, attığımda seni hani ikimiz de can azdı ya. Ben sana vurdum da kanka. Az sonra da özürle ben bende. Ben sana attım kanka. Hı hı. Ondan sonra sen bana ben öldüm ama ben sana koylar şey, rol yapıyordum ben. Vay vay. Ulan yanlış da koşarken. C'ye basıyorum kanka kayıyor ya. Kanka ben pek ambar atmıyorum burayı tam bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Hiç oynamadım daha önce. Oynadım kanka da çok oynamadım. Oy gördün mü lan beni orada? Gördüm. Zıpken var ya havada. Ya lan ver kenem açığa çıkarmışım ya. <gülüyor> 360 attım ben sana. <gülüyor> kanka ben iyi değilim o kadar ya karada. Öyle çok ben kar kullanmıyorum ki zaten. Yo şey... o lan ben vurdu. Bana vurdun bana vurdun. Target down. Reloading. Kanka sen böyle direkt kafana satıyorsun la. Emin, kafana getiririm, sıkıyorum. Ben çok aceleci davranıyorum kanka. Ya sarı mi? Yasar mi? Niye söyleyeyim? Allah'ım kanka şey hasar yedin mi? Yok. Bende sende kan izi görün daha dayanıklı gibi. Sen yedin mi şimdi narser? Yok yemedim kanka. Ama kan, ama bu kan sıçramın niye oluyor ya? Dava vurma. Ben sana bir tane vurdum. Vau. Ana mermi bitti lan. Ben <gülüyor> <gülüyor> son bir mermi. Ben değiştiriyorum. Kanka sen orada benden hasar yedin mi ileride? Yedim. Kanka. Evet beni. Can, can dip, dip biliyon mu? <gülüyor> Korkudan <gülüyor> çıkamayın. Can dip dedim biraz can Ne Neredesin yoğur? La la la la. Bak bak. Kanka ben çok acele, aceleci davranıyorum burada. Nasıl aceleci? Orada sanki. Çok ya Heyecan yapma, heyecan yapma. Heyecanlan ne kanka ben? Neredesin? Sen neredesin? Her yerdeyim, ortadayım. Ben senin bölgene geldi. Kanka biz daha ne? Da, da ne yaptık biliyor musun? <gülüyor> Sen o taraftan ben diğer taraftan bölgeyi değiştirdik. Hadi <gülüyor> Ümit. Aha da gördüm seni. Üf havadaydım ha. Mermi değiştirem. Bomba atıyoruz mu? Dur bakalım yok, bomba atmıştım. Evet, işte. Hop alan dışına. Ulan. Gördün mü sen kanka beni şimdi gördüm ya Ha dedim kanka ben de mi gördüm acaba oradan çıkacağım Neredesin <gülüyor> Kurban ah Kanka olayı yavaş yavaş çözmeye başladım Masu Kanka yanıma gelsene bir Geldim Uğurma. Tamamdır Dur Neredesin gel bir kanka 30 saniye, saniye, saniye hadi Kanka dur bak Ka Kafa hizası bu Anladım. İleri git kanka çatışalım. Tamam başla. başla 30 saniye. 30 saniye. Oh, havada vurdum beni kula. Oy. Anam nasıl lan? Ya. 18 saniye lan süre var ya şu an seni. Lan vurma vurma. Ondan vur. <gülüyor> ah be vuramadım. Tamam. Elme sarık. Senin de. Böyle oynayamıyorum.